Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sayılır izleyicilerimiz. Evet yeni bir yayında, yine güzel bir yayında sizlerin karşısındayız. Ee, Allah'ın izniyle, doyup dolu böyle harika bir yayın e, yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet başlığımız e, aile destek e, paketi uzatılsın. Evet gerçekten e, çok önemli. Ee, bir e, kamuoyu talebi ve e, bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili kime, e, e, Gördüğünüz gibi e, Türkiye genelinde e, engelsiz medya TV Instagram hesabımızda e, çok büyük bir anket e, düzenledik ve aile destek paketi yardımı uzatılsın yani yüzde 93 e, Türkiye genelinde aile destek paketi yardımı, Uzatılsın e, istiyor. Esasında biz bu anketi şöyle açtık. Aile destek paketi e, yardımına zam gelsin e, dedik. Lakin e, izleyicilerimiz dediler ki hocam tamam e, zam gelsin ama e, bunun yanı sıra artı uzatılsın e, dediler. Yani gerçekten e, bu da haklı bir talepti. Evet, bu konuyla ilgili e, aile destek paketi yardımı bu ayın 8'ine doğru yatacak. E, ama eğer e, genel müdürlükçe, aile Bakanlığınca e, bir açıklama yapılmazsa yani başındaki alınan aile destek paketi e, ücreti e, aynı şekilde e, alınacak. Ama şu hayat pahalılığında e, aile destek paketi yardımına e, gerçekten yani bunun yanı sıra diğer sosyal yardımlara da e, zam yapılması gerekiyor e, arkadaşlar. Yani buradan e, bizleri izleyen devlet yetkililerimize, milletvekillerimize, bakanlarımıza, cumhurbaşkanımıza aile destek paketi yardımı, yardımına zam gelsin artı uzatılsın e, talebimizi iletiyoruz. Kamuoyundaki yaptığımız anketlerle e, birlikte de gördüğünüz gibi Aile destek paketi yardımı uzatılsın diyor halkımız. Yüzde 93. Ee, akabinde, Akabinde bir saniye hemen e, bu konuyla ilgili e, devam e, edelim. Yine aile destek paketi e, yardımı ile ilgili. Evet. E, he, tamam. Aile destek paketi yardımına zam yapılsın e, anketi de. %92 iki destekliyorum yani genel itibariyle bu konuda çok büyük bir talep var artık aile destek paketi Türkiye'de yani böyle bir büyük bir marka yani bir kitle bir aylık bir maaş bir topluluk yani artık büyük bir temsil alanı olan bir yer oldu gerçekten Türkiye'de yani çok büyük bir kesim aile destek paketi yardım alıyor ve aile destek paketi yardımlarının e, uzatılmasını talep ediyor. Evet yine e, evet, bu... e, devam edelim. Evet engelli aylıkları ile ilgili yüzde 40 ve yüzde 69 üzeri raporlarda ay farkı ile yatacak olan 1962 lira e, yani bundan sonraki aylarda 1594 lira olarak yatacak arkadaşlar. Yani bizim zamlı maaşımız 1594 lira. Siz şu anda 1962 lira alacaksınız. Hani ya bundan sonra da 1962 lira mı alacağım e, demeyin. Yani e, bunu da e, engelli demiş de olalım. Yine %70 ve üzeri raporlarda ay farkıyla yatacak olan 2944 lira yani şu anda aldığınız e, engelli aylıkları Bundan sonraki e, aylarda 2392 lira olarak yatacak e, arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani bu konuda çok sorular e, soruyorsunuz. Ondan dolayı e, bu konuyu size e, iletelim dedik. Evet, Engelsiz Medya TV e, Instagram hesabımızdan da duyurduğumuz yeni bir sosyal yardım e, var arkadaşlar. Yeni bir. Bu yeni sosyal yardım ne? Ee, ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin 4-6 yaş Kur'an kursuna devam edebilecek çağdaki çocukların resmi Kur'an kursuna kayıt ettirmeleri halinde velinin ödemekle mükellef olduğu giderleri bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ödeyeceğiz diyor aile bakanımız. Protokol çerçevesinde her bir çocuk için aylık 150 lira olmak üzere kararlaştırılan nakdi tutar 12 ay boyunca devam edecek ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bunu aktaracak arkadaşlar. Bu protokol 5 yıl süreyle geçerli olacak ve bu yardım programında maddi imkansızlıkları nedeniyle çocuğunu Kur'an kursuna gönderemeyen vatandaşlar çocuklarını milli ve manevi değerlerle donanmış olarak eğitim, öğretim hayatına hazırlamalarına destek olacağız diyorlar. Evet. Ben e, bu yeni sosyal yardımı önemsiyorum. E, arkadaşlar. Neden? Çünkü e, yani Allah'ın izniyle inançlı bir e, çocuktan, inançlı bir nesilden zarar gelmez. Yani e, manevi e, maneviyatla büyüyecek Allah'ın izniyle e, çocuklarımız. Yani güzel bir e, teşvik. Ben gerçekten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına akabinde Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu sosyal yardım desteğiyle ilgili tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Evet. Hemen yine gündemimize devam edelim. Evet. Bunu söyledik. En ucuz internet aboneliği hangisi diye engelliler nokta biz forumda bir yorum açılmış ve Varsa Türksel, Süper Online ya da TürkSat, e, TürkSat Uydunet, bu da yoksa e, gibi falan e, bir saniye. Ne demiş? En ucuzu devletine, e, devletin ait olan TürkSat Kablonet e, demiş. Diğer hepsine baktım. Ben e, telefon numarası da e, paylaşmışlar. E, TürkSat ab, e, aboneyle, Kablonet abonesiyle ilgili. 0-850-840-74-44 Evet e, gerçekten bunu e, biz linkimize koyalım. E, videonun açıklama kısmına koyalım e, Allah'ın izniyle. Evet aile destek paketi e, programı e, görüyorsunuz. internette de her gün gün gün e, takip ediyoruz. İnşallah e, sosyal yardımlar e, YouTube kanalı e, hocamız e, Mehmet hocamız Ankara ziyareti yapacak. Bugün Instagram hesabında da Ankara'dan bize iletmek istediğiniz sualler var mı diye sormuş. Mehmet hocam aile destek paketi yardımına zam yapılsın. Aile destek paketi yardımı uzatılsın. Lütfen Ankara'da bu konuyu da dile getirmenizi sizlerden acizane talep ediyoruz. Evet e, haklarını ara Instagram e, sayfasından e, günde 11 saate kadar olan çalışmalar için ara dinlenmesi en az 1 saat 11 saate aşan çalışmalarda ise en az bir buçuk saat olarak verilmelidir. Evet bu iş haklarını da söylüyoruz ki e, arkadaşlar yani çoğu engelli kardeşlerimiz de bunları bilmiyorlar. Yani 11 saate kadar olan işlerde çalıştığınız zaman en az işveren size bir saat dinlenme vermek zorunda. Eğer 11 saate aşıyorsa bir buçuk saat dinlenme vermek zorunda. Evet yine işveren tarafından verilmesi gereken ücretli izinler. Bakın bu da çok önemli. Yani bunu da dipnot olarak genel itibariyle sizlerle paylaşmak istedim. Evet nasıl ücretli izinleriniz var arkadaşlar? Yıllık ücretli izniniz var. Herkesin olduğu gibi arkadaşlar. Bu süresi yıllık izinler 14 gün, 20 gün ve 26 gün olarak değişiyor. Sizin yıllara göre çalışma şeklinize göre evlilik izni var, evlat edinme izni var, ölüm izni var. Doğum babalık izni var. Engelli çocuk izni var. Yeni iş arama izni var. Süt izni var. Gebe çalışan muayene izni var. Arkadaşlar bunlar gerçekten önemli haklar. Esasında yani bunların da hemen çok kısa detaylarına bakalım. Evlilik izni işçinin evlenmesi halinde veriliyor. 3 gün olarak veriliyor. Evlat edinme izni. Ee, evlat edinmesi halinde, evlat edinmeye gittiğiniz zaman 3 e, gün olarak veriliyor. Bunu ilk defa duydum ben. Ölüm izni ise e, yine 3 gün anne ve babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun e, vefatı halinde izin veriliyor. E, doğum, babalık izni, e, işçinin, eşinin doğum yapması halinde 5 gün e, izin var. Arkadaşlar, e, evet engelli çocuk izni ise... İşçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde. Bakın bak bu çok önemli işte. Yani işte bu yayınları e, iyi ki yapıyoruz Allah'ın izniyle. Hastal yani bizim yayınlarımızın ben böyle dolu dolu geçmesini istiyorum. Yani her anından bilgi edinin e, arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle sizler bizlere Allah razı olsun dediniz mi bu bize yeter. E, evet yani. Engelli çocuklarınızın tedavilerinde e, 10 güne kadar işveren size e, engelli çocuk izni e, verebiliyor e, arkadaşlar. Rapora dayalı e, tabii. Yeni iş arama izni. Evet bunu da e, ilk defa duyuyorum. İhbar süreleri e, içinde talebe gerek kalmaksızın işçiye yeni bir iş bulması için iş saatleri içinde işçinin tercihine göre e, günlük veya e, toptan izin verilir. Yani en az günde 2 saat. E, bak valla çok önemli bu da. Yani, e, yani hele hele yeni bir iş bulmadan mevcut işinizi terk etmeyin zaten. Süt izni e, kadın işçilere 1 e, yaşından küçük çocukların emzirmeleri için fiili çalışma günü içerisinde süt izni verilir. Gebe çalışan muayene izni Gebe e, çalışanlara gebelikleri süresince periyodik kontrolleri e, için ücretli izin verilir e, arkadaşlar. Evet süt izni günde bir buçuk saatmiş. Evet gerçekten önemli bilgiler haklarını e, biliyor musun instagram hesabının gerçekten çok faydalı bilgisi e, arkadaşlar. Evet gündemde neler var? EYT evet, meclise geldi. Biliyorsunuz mecliste vergi affı ile borçlar siliniyor. İcralık borçlanmalara yapılandırmalar geldi. Arkadaşlar. Evet Aile Bakanlığı'nda Kur'an kursu desteği bunları söylemiştik. Başarı teşvik programını çok soruyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın sosyalyardimlar.com inanılmaz güzel bir site mutlaka ve mutlaka bu siteyi takip edin en doğru bilgileri biz buradan alıyoruz evet başarı programı nasıl hemen bir başarı programına bakalım arkadaşlar yeni bir başarı programı kimlere verilecek yeni bir sosyal yardım faaliyeti artırıyor kapsamda sosyal yardım alan ailelerin devlet ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan ve dereceye giren çocukları için net askeri ücretin yüzde kadar destek vereceğini açıkladı Bununla birlikte yüksek öğrenim öğrencilerine 1110 lira aylık destek ödemesi yapılacağı açıklandı Evet başarı teşvik programı detaylara Evet detaylarına gelelim. Sınıfında e, ilk 3 veya okulunda ilk 5'e girmeyi başaran ilk ve ortaokul öğrencilerine net askeri ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa ödeme desteği. LGS sınavında %5'lik dilime giren öğrencilere net askeri ücretin 2 katına kadar tek seferlik teşvik ödemesi. Meslek lisesi mezunlarının işe girmesi durumunda... 3 ayda bir toplamda 4 olmak üzere askeri net ücret kadar ödeme. YKS'de ilk 500'de yer alan öğrencilere tek seferlik askeri ücretin 3 katına, 3 katına kadar başarı desteği teşvi. Lisans eğitimi alan öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira ödeme. Üniversitede not ortalaması öğrencilere net askeri ücretin iki kadına kadar destek. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine YKS ve KPSS gibi sınavları ikişer defa karşılanacak. Evet başarı destek programı başvurusu nasıl yapılır? E, bu da e, önemli e, bir e, bilgi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı teşvik programı kapsamında bir takım yardımların yapılacağını söylemişti. Ee, evet, devam edelim. Evet, başarı e, destek e, programını e, arkadaşlar... Evet daha şu anda yok. Nereye başvurunun nereye yapılacağına dair bilgi yok. Evet arkadaşlar mutlaka ve mutlaka e, yani bununla ilgili e, sosyalyardımlar.com'u takip edin e, arkadaşlar. Evet gazetelere de e, baktığımız zaman e, milyonlarca emekli intibak zammı istiyor e, manşetleri e, çok yoğun primi eksik olana emeklilik yok diyor. Ee, arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz EYT ile ilgili 2.250.000 e, e, vatandaşa emeklilik e, yolu açılıyor. Ee, arkadaşlar EYT e, mecliste maaş Mart'ta e, demiş. Yani EYT ile ilgili hak kazananlar e, arkadaşlar nasip olursa e, Mart'ta maaşlarını e, alacaklar. Arkadaşlar ilk maaş Mart'ta. Bunu söylüyorlar. Görüyorsunuz. Evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Elektrik ve gazda indirim sürecek. Diye Yeni Şafak manşet atmış. Bu da önemli bir bilgi. Evet. Bugün haberlere de baktığımız zaman arkadaşlar. Yani İstanbul Boğazı'nda bugün gerçekten bizi korkutan bir haber duyduk. Allah mavazı iki görme engelli çiftimiz merdivenlerden inerken herhalde denize düşmüşler. Yani bayağı bir büyük bir korku yaşanmış. Allah'ın izniyle ikisi de sağ salim kurtarılmışlar. Yani aman aman arkadaşlar yani bu konularda en görme engelli kardeşlerimize de sesleniyorum. Yani dikkat edin tedbirli olun. Ee, devam edelim Devam edelim evet, Gündem o kadar yoğun ki ee, Çok güzel haberlerden birisi ee, Engelsiz Medya ekibimizden ee, Yusuf Girat ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ile e, Görüştü Kendisi e, Yine e, Yusuf Girat e, Bey arkadaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de Görüştü ve şunu söyledi. Dedi ki turizm bölgeleri e, engelli bireylere e, uygun e, hale getirilsin e, sayın bakanım dedi. Yani en tez zamanda erişebilirlik yasası da çıksın dedi e, arkadaşlar. Evet şöyle e, genel itibarıyla genel itibarıyla e, haberler böyleydi. Hemen sizin sorularınıza da bakalım. Arkadaşlar e, yani Nasip olursa artık geliyor, gelmekte olan. Yani engelli öğretmen atamaları Allah'ın izniyle e, muhtemelen önümüzdeki günlerde e, açıklanacak. E, en yakın zamanda e, arkadaşlar bekliyoruz. Yani hep sayılar olumlu duyduk. İnşallah e, güzel olur e, arkadaşlar. Evet. Şöyle sorularınıza bakalım. E, hemen başarı desteği duyganım demiş ki ne zaman bitecek demiş. Vallahi başarı desteği ile ilgili yani konuyu takip ediyoruz inşallah Allahın neziyle yani nereye başvurulacağı da belli olsun arkadaşlar yani ondan dolayı yani biz takip edin yani bu konuda biz size net bir şekilde detayları tek tek anlatacağız. Evet Sultan Can, e, hocam bakım parası alanlara emeklilik e, olsun. Çünkü e, hastasına e, bakıldığından dolayı her şeyden mağdur hocam bir e, el atsın devletimiz demiş. Valla haklısınız yani gerçekten haklısınız. E, engelli annelerin emekli hakkı olsun. Bizlere destek olun rica ederim evde bakım maaşa dönüşsün, emeklilik yasalaşsın e, rica ederim Cumhurbaşkanımıza iletilsin e, demiş Gurbet e, Sarı Aydın. Evet aynen e, öyle arkadaşlar. EKPSS ile ilgili de ikinci atama seçimden önce bekliyoruz inşallah. EKPS tercihleri şundan dolayı e, açıklanmamış. Yani bunu da size duyumlarımızı söylerim. Yani net bir bilgimiz yok ama Arkadaşlar Muhtemelen bir kura töreni yapılacak Bu kura töreninde de Hem kura sonuçları ile birlikte EKPSS Tercihleri açıklanmış olacak Muhtemelen bu kura töreninde de Engelli öğretmen Atama sayısını Bekliyoruz Valla belli mi olur Belki EKPSS e Atama sayısı da Verilir mi bilemiyorum Bilemiyorum yani inşallah Böyle bir e, güzel e, sayılar açıklanır e, arkadaşlar. Evet haberlerimiz bu kadardı. Vallahi e, yine yorulduk. Bayağı o, 13 dakika yayın yapayım dedim. Bak 21 dakika e, olmuş. Arkadaşlar her puanın e, atanma şansı var. Mehmet Salih ok e, 79 puanla. 3950. sıradayım. ikinci atamada nereleri verelim e, demiş. Arkadaşlar her yeri yazın. Yani nereleri verelim diye bir şey yok. Yalnız açıktan alımları takip edin. Bakın kamu açıktan alımlarını takip edin. Şu an EKPSS'den e, kamu e, açıktan e, yani yerleşen çok kimse var. Bir de bakın ben EKPSS'ye hazırlan e, EKPSS ataması yapan herkese bir de şunu söylemek istiyorum. Bu sene KPSS sınavı var. KPSS sınavına da mutlaka ve mutlaka girin. e giren KPSS'ye de girebilir arkadaşlar. Şu anda çoğu engelli arkadaşımız KPSS düz KPSS atamalarından yerleşti arkadaşlar. Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızı mutlaka ve mutlaka takip edin arkadaşlar. Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda bakın burada arada yayın yapıyoruz ama Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda sürekli e, yayındayız. E, sürekli e, orada e, programlarımız var. E, arkadaşlar Instagram hesabımıza da Engelsiz Medya TV yazdığınız zaman direkt olarak çıkar. Evet görüşürüz. Allah'ın izniyle kendinize iyi bakın. Bizleri izlemeye devam edin. E, i̇nşallah yeni faydalı yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.